İç hastalıkları uzmanı ve medikal onkoloji uzmanı, doçent doktor Fatma Şen bizlerle birlikteler. Hocam, evet bu ay rahim ağzı kanseri farkındalık ayı olarak kadınlarımızın hastalıklar noktasında, rahim ağzı kanseri hastalığı noktasında farkındalıklarını yönlendiriyorsunuz. Peki, rahim ağzı kanseri nedir hocam? Şimdi kadın jinekolojik organlarından bir tanesidir, rahim ağzı. <gülüyor>